Gerçekçi o kişi ne kadar neşeli, ne kadar hayata bağlı, ne kadar e, değişken. Aslında ne... çiftler birbirleriyle yüzleşirken evet. kendileriyle de yüzleşiyorlar. Kesinlikle. Kendilerini evet. keşfediyorlar Aynen aslında. Başka bir konu evet. olacak. Seyircilerimize buradan hemen evet. müjdelemiş olayım. Programın ilerleyen saatlerinde Cumhuriyetimizin e, Türkiye tarihini temsil eden bu tablo ve panodan da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 Biz Bizde Anadolu'da adettir. Tavana asarlar resimleri. Niye? Evet. Belki çocuklar dokunma ama aslında o değil işte. Doğrusu insanın gözü resmin tam ortasına gelecek şekilde duvarda durması lazım. Ve aradaki espaslar filanlar, filanlar. Yani tabi Çoğu çok yüksek yere asıyorlar. E, tabii, genelde Anadolu şeyi. bu. Belki kırılır düşülür kaygısıyla. Aynen. Halbuki Aynen. bir sanat danışmanından destek tabii. alsalar. Kesinlikle. Yani hem insan psikolojisini tabii, hem tabii. ruhumuza bir... Gıda olacak Kesinlikle. hem görsel olarak da zevkle. E tabi televizyona ee, bakıyorsunuz gözünüzün seviyesinde olması gerekiyor değil mi? Resimde evet. öyle olması lazım. Ayakta evet. durduğunuzda gözünüzün seviyesini resmin tam ortasında olması Tam lazım. ortasında evet. olması lazım. Bu şekilde yani. Peki e, renk, e, psikolojisiyle evet. e, renk psikolojisiyle ilgili seyircilerimize neler söyleyeceksiniz? Renk psikolojisiyle ilgili ne gibi faaliyetleriniz var?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 onlara da bakıyoruz. Gerçekten analiz bana ediyorum. da renk analizi konusunda tabii. danışmanlık yaptınız, e, giyimime o günden itibaren daha bir dikkat da, e, ettim. Tabii ki. Tabii Eşimle ki, tabii. eşimin tabii. analizini yaptınız. Tabii. Daha bir uyumu yakaladık onunla. Tabii ki, tabii. Yani tabii. renk ve karakter analizi, Kesinlikle. doğum tarihine göre tabii. analiz olsun. Tabii. Biz bu alanda çalışsak da bize de tabii. çok tabii. ben ve birçok dostuma katkınız oldu. Tabii. Danışanlarımız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 Burası 34 oluyor, 33 oluyor haliyle. Evet, 33, 33. yani, 24, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 2003. Peki üçgenler yani, neyi ifade şimdi ediyor? Şimdi şöyle, bu, bu formlar o yılın içerisinde e, yapılan e, devrimleri veya anlaşmaları evet. buna benzer şey. Şimdi burada 24, 25, 26. 26'da e, maarif Teşkilatı marif ile ilgili bir devrim devrim abi. yapılıyor. Evet. Yani Atatürk'ün yaptığı devrimler, ee, bu sarıyla bunu ifade ediyoruz. Neden? Çünkü bu marif bilgi, bilgeyle ilgili. Evet. Sarının da formu üçgen. Üçgen. Evet. Üçgen olduğu için bu bu devrimi yani devrimleri üçgenle anlattık. Şimdi 26'da bu olmuş, 28'de de harf devrimi olmuş. E bu da bilgiyle bilgi bilgeyle ilgili bir şey olduğu için. Araştırdık. Eğitimle ilgili. Eğitim tabi yani bilgelikle evet. ve şeyle eğitimle. Bunları işte üçgenle ifade ettik. Mesela bu dairelerde o dön o yıl yapılan Türkiye'nin yurt dışındaki başka ülkelerle yaptığı işte İran Paktı gibi veya bilmem ne gibi başka ülkelerle yaptığı bir takım faaliyetler, anlaşmalar, anlaşmalar. anlaşmalar. iş birliği. Tabii. Yani. Bu, bu da yeşilin de formu daireyle ifade ediliyor yani renk evet. formlarında. Evet.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 Karamsarlık veriyorsun. Yani. Ama bazıları da asalet diye savuruyor. Kesinlikle, kesinlikle öyle bir şey yok. O Veya zayıf gösteriyor diye. uydurması. Hayır. öyle evet. o da o, o da şey değil. Yani. Evet. Gerekçe değil.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 Bana, şimdi ben tabii hayatımdaki deneyimlere bakarak ve bu konuyu bildiğim için konuşuyorum. E şimdi ben hakikaten bakıyorum insanlara, benim rengime uyanlarla daha çok anlaşıyorum. Kesinlikle. Ama Hatta uy, bir ara... Ama uymayanlarla anlaşamıyorsunuz. Yani hem renginiz tutacak... Burcunuz da tutacak yani. Evet. Burçlar da önemli. Hem mesela, karakter analizi de. Karakterlerin de bir uyumu gerekir. Olması gerekiyor. lazım. Şimdi mesela işte demin anlattığım gibi ben kırmızıyım diyelim. Ben yani. aktif, enerjik, yaşama sevinci tamam. olan bir insanım. Yani böyle daha olayları daha yakından takip ederim. Hayata bağlıyım. Yönetici duygularım tamam. var. E, dostluk, hoşgörü var mesela. Doğru kırmızılı. var yani. Bunları bir, ben şahsen yaşadım evet. değerli seyirciler. Birebir evet. özel e, arkadaşlığımızda, muhabbetimizde. Ben şunu e, öğrendim. Hani evet. renk ve karakter analiz sonuçlarımı e, Kayahan Bey'den e, elde ettiğimde veya bilgilendiğimde birbirimizi kabullenme evet. ve farklı renklere saygı ve hoşgörüyle e, gösterme.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 Tabii o Vallahi, zamanlar bu araştırmalarınız olsaydı sen, gençlikte kesinlikle. gerekiyor tabii. Yani bu. eşler ve arkadaş da olsanız anlaşamıyorsunuz. Bırakın eşi yani. Evet. E, anlaşamıyorsunuz. E şimdi bu yani bunu e, şey bir aileler yuvalar yıkılmasın, aileler dağılmasın sloganımız var. Evet, sizin böyle bir Böylesiniz projeniz var. Var. Evet, var. Evet, birlikte var. Evet, yürütüyoruz. Zaten. Yürütüyoruz. Yani sebep bu işte. Yani daha önceden insanlar birbirlerini tanırlarsa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 çok ya zor yeniyorlar veyahut mağlup oluyorlar. Evet. E şimdi siyah enerji olmadığı için onlara bir enerji vermiyor yani. yani evet. E şimdi hatta o, var olan enerjisini aşağı, o aşağı çekiyor. Aşağı çekiyor ve karamsar yapıyor tüm evet. futbolcuyu. Evet. Ya ama renk kullansalar. Şimdi beyaz ışık demek, siyah karanlık demek. Evet. Beyaz tabii her zaman siyah hanı. Ama bunun yanına bir kırmızı ilave etseler, Yani. Siyahı çok az kullansalar. Kesinlikle. Çok daha atarlı. Azaltabilirler. Tabi takımın motivasyonu ve enerjisi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 Tabii, Bu tabii. konuyu bilmiyorlar çünkü bilimsel bir şey yok. Değeri olmadığı için Türkiye'de. Genellikle çok... sanata verilen böyle analizlere veya danışmanlara verilen değer yeterince değil. E değil bilmiyorlar Bunun arttırılması lazım. Yani bilmiyorlar bildirmek lazım. İşte, i̇şte az önce bahsettiğimiz gibi vakıflar dernekler, kesinlikle. Bütün kurumlar, resmi ve sivil kurumlara bu evet, iş, bu iş yani gerekli bence yani. sanat danışmanlığı, kesinlikle. renk kesinlikle. E, danışmanlığı, ki, karakter tabii. analizi Aralisi, ve danışmanlıkları, kesinlikle. Kesinlikle. az önce dediğiniz gibi de yani aileler e, i̇şte dağılmasın, dağılmasın tabii aileler ve yuvalar dağılmasın, yuvalar yıkılmasın tabii. gibi kesinlikle. projeleri e, gerek birey olarak gerek e, kurum olarak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 Tanımak tam, istersen, tam. bu nasıl bir karakterde bir adam? Tam, o kadar kaç tam. milyon dolar para veriyorsun? Tam, e adamın tam. kişiliği hakkında yönetim bir bilgi sahibi olmak istemez tam, mi? Tam. Ben olsam isterim. Kim istedim. istemez? Ben Kim grup istemez? başkanı olsam. Ya pazarda yanım, bir elma tabii, alırken e, onu inceliyoruz. Pastarını yani yanımda, tabii. altında çalıştırdığın kişiyi tanıman lazım yani. Tabii <gülüyor> doğru. E, bu da ona işte bir yol yani bu olay. Bu, e, ilk aşamada yani kişi hakkında ilk ve ön bilgi sahibi yapıyor işte bizi yani.